Birkaç video boyunca bütün bu noktaların uzaklıklarının karelerinin en aza indirgendiği doğruyu bulmaya çalıştık. Ve şimdi son düzlükteyiz. En iyi m ve b değerlerini bulalım. Son videolarda öğrendiğimize göre bunu iki şekilde yapabiliriz. Doğru üzerinde iki noktayı biliyorum. Yani doğrunun eğimini ve y kesenini. Yani b'yi bulabiliriz. Veya bu denklem sisteminin çözümüdür diyebiliriz. Bunlar matematiksel olarak denktir. Önce m'yi bulalım. m'yi bulmak istersek, p'leri götürmemiz gerekiyor. Bu üstteki denklemi buradaki gibi yazalım. m çarpı x karelerin ortalaması artı b çarpı, daha iyisini yapabiliriz gerçi. Daha iyisi son videoda öğrendiklerimize göre, alttaki denklemi üstteki denklemden çıkarırız. Çıkarma işlemini yapalım veya eksilisini toplayalım. Bunu negatif yaparız, şunu negatif yaparız. Sonuç nedir? m çarpı x'lerin ortalaması, eksi x karelerin ortalaması, bölü x'lerin ortalaması. Artı b ve eksi b birbirini götürür, y'lerin ortalaması, eksi ylerin ortalaması, bölü x'lerin ortalaması. Denklemin iki tarafını buna böleriz. Ve m eşittir y'lerin ortalaması, eksi xy'lerin ortalaması, bölü x'lerin ortalaması, bölü bu. x'lerin ortalaması, eksi x karelerin ortalaması, bölü x'lerin ortalaması. Şimdi şunun farkına varmanız gerekiyor. Bu iki noktanın arasındaki eğimi alırsanız da aynı ifadeyi bulursunuz. y'lerin farkı, yani bu y ve şu y arasındaki fark bu ifadedir. Bölü x'lerin farkı. Bu x, eksi, şuradaki x de budur. Bu ifadeyi sadeleştirmek için payı ve paydayı x'lerin ortalamasıyla çarpabiliriz. Paydayı bu ifadeden kurtarmak için x'lerin ortalamasıyla çarparız. Payı x'lerin ortalamasıyla çarpınca, x'lerin ortalaması çarpı, y'lerin ortalamasını elde ederiz. Bunlar birbirini götürür, eksi, x, y'lerin ortalaması. Bunların tamamı bölü, x'lerin ortalaması, çarpı x'lerin ortalaması. Bu x'lerin ortalamasının karesi eksi. Burada x karelerin ortalaması var. m'yi böyle buluyoruz. b'yi bulmak istersek, iki denklemden birinde yerine koyarız. Şu denklemi koymak galiba daha kolay. Bu denklemi kullanarak b'yi bulmak istersek, b'yi m cinsinden buluruz. İki taraftan m çarpı x'lerin ortalamasını çıkarırız. b'yi y'lerin ortalaması, eksi m çarpı x'lerin ortalaması olarak buluruz. Veri noktasını alırsınız. x'lerin ortalamasını, y'lerin ortalamasını, ylerin ortalamasını ve x karelerin ortalamasını bulursunuz. m değerinizi bulursunuz. m'yi bulduktan sonra buraya koyup b'yi bulursunuz. Ve böylece en iyi doğruyu bulmuş oluruz ve çözümü bitiririz. Yani en iyi doğru için iki formülümüz var. Bir sonraki videoda en iyi doğruyu bulmak için bu iki formülü kullanacağız. Noktaların uzaklıklarının karesini hata olarak kabul ettiğimizde elde edeceğimiz en iyi doğru için bu formülleri kullanacağız. Bir veri kümesine bu formülleri uygulayıp en iyi doğrunun denklemini bulacağız.